Mikrofon hazırladım, sana uzattım dediler ki onda bomba açıklamalar var, <gülüyor> <gülüyor> neler oluyor bir anlat sen. Ya, ya bomba derken yani antrenmanlarımız, maçlarımız var, o şekilde devam ediyoruz, kendimizi hazırlıyoruz antrenmana, lige. Ben de işte kendimi bomba gibi hazırlıyorum. <gülüyor> <Bakalım> <gülüyor> bomba kısmı orası diyorsun, bomba kısmı orası. Kötü başladık sezona ama evet. ondan sonra bir tempo tuttu, hem futbol gelişti takımda hem puanlar gelmeye başladı. Evet. Şimdi zorlu bir Balıkesir maçı var. Ondan öncesinde sen neler Ya yaparsın? abi güzel bir çıkış yakaladık. İnşallah bu çıkışı da sürdürüp artık yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz. E güzel galibiyet aldık. İnşallah bu Balıkesir maçında da galibiyeti alıp o milli araya biraz daha tempolu girmek istiyoruz. Ondan sonra da inşallah götüreceğiz ligi. Bizim Milliara bir de bonuslu Milliara. Ondan sonra da evet. Bay Haftamız var. Uzun bir yeniden yaz dönemi çalışması gibi bir çalışma dönemi olacak açıkçası. Ondan sonrası için gençler sen hedefi sen ne olarak görüyorsun? Biz şurada bitiririz senin takım arkadaşlarının konuştuğu vardır ya mutlaka. Ya biz şöyle düşünüyoruz tabii bir çıkış yakaladık o çıkışı sürdürmek istiyoruz. Biraz daha yukarılara doğru tırmandıktan sonra zaten takım olarak da kendi aramızda bir ateşlenme elbet olacaktır. Ondan sonra ligi götüreceğimizi düşünüyorum ben. Milli Aradan sonra gelen galibiyetlerle. Sen tam formada ilk 11'i ne zaman kapmaya başlıyorsun? Ya bakalım işte ben de kendimi hazırlamaya çalışıyorum tabii ki antrenmanlarda olsun. Tabii biraz daha sürelerimi arttırdıkça ilk bir alacağımı düşünüyorum inşallah. Yani Gençler Birliği taraftarı da özellikle altyapıdan çıkan çocuklar konusunda çok duyarlı, çok evet. istekli, sahada görme konusunda çok heyecanlılar. İnşallah sen de bir an önce formayı kaparsın. Evet. Bir da sen olursun. Tabii sağ olsunlar onların da desteğini her zaman bana gerek mesaj olsun gerek işte stadyumda sokakta bile gördüklerinde benle konuşuyorlar görüşüyorlar sağ olsunlar çok destek oluyorlar. Ben de inşallah kendimi hazırlayarak onlara güzel futbolumu izletmek istiyorum onlara layık olmak istiyorum.